Bugün 10 Eylül 2022 Cumartesi. Satürn günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay dolunay fazında. sabah erken saatlerde ay İkizler burcundaki Mars'la dik açı yapacak. Enerjimizin yükseleceği bu saatlerde dolunayın etkisiyle sabırsız ve dürtüsel davranabiliriz. Stres kontrolü de zorlaşabilir. Kaza ve sakarlıklara dikkat etmekte fayda var. Ay öğlen 12.59'da Başak burcundaki Güneş'le karşıt açı yapacak ve 17 derece Balık burcunda dolunay meydana gelecek.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 Dolunay günlerinde günlük yaşamdan biraz geri çekilip yaşamımızı, geçmiş deneyimleri, duygu ve düşüncelerimizi gözden geçirmek isteyebiliriz. Bu süreçte önemli farkındalıklar kazanmamıza mümkün. Neptünle birleşen Dolunay, boğa burcundaki Uranüs ve Ay düğümleriyle olumlu görünümde olacak. Yaşamımızdan çıkarmak, değiştirmek istediğimiz konular, alışkanlıklar, bağımlılıklardan kurtulmak için uygun bir dönemdeyiz. Sağlığımız hassas olabileceği için beslenmemize dikkat etmeli, dinlenmeye zaman ayırmalıyız. Sindirim sistemimiz, ayaklarımız, ayak parmakları, ruhsal sağlığımıza özen göstermeliyiz. Sular, sıvılar, ilaçlar, kimyasallar ve alkol... Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.